Kesirleri bölmeye ilişkin bazı örnekler yapacağız. Diyelim ki, eksi 5 bölü 6'yı 3 bölü 4'e bölelim. Bir sayıya bölmenin bu sayının tersiyle çarpmakla aynı şey olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ifadeyi, eksi 5 bölü 6 çarpı 3 bölü 4'ün tersi, yani 4 bölü 3 olarak yazabiliriz. Sadece pay ve paydanın yerini değiştirdik, hepsi o. Daha önce kesirleri çarpmaya ilişkin pek çok örnek yaptık, hatırlıyorsanız. Payları birbiriyle çarpıyoruz. Payları da birbiriyle çarpıyoruz. Pay'a eksi 5 çarpı 4 yazalım. Dördüz sarıyla yazalım. Paydaları da çarpıyoruz. 6 çarpı 3. Güzel. Şimdi burada payda negatif bir sayı var. 5 kere 4'ün 20 olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Sadece negatif bir say ile pozitif bir sayıyı çarptığınızda sonucun negatif olacağına dikkat etmeniz gerek. Pay eksi 20. Paydayısı 18. Yani eksi 20 bölü 18. Bu kesri sadeleştirebiliriz. Hem 20 hem de 18, 2 ile bölünebilir. Pay pi ve paydayı o zaman 2'ye bölelim. Bunu sadeleştirmek için hem pay hem de paydayı 2'ye böleceğiz. 2'yi seçtim çünkü her iki sayıyı da bölen en büyük sayı bu. 20 ve 18'in en büyük ortak böleni 2. 20 bölü 2, 10 eder. 18 bölü 2, 9 eder. Yani eksi 5 bölü 6, bölü 3 bölü 4 eşittir dedik ama buradaki negatif işaretini unutmuşuz. Cevap eksi 10 bölü 9. Daha önce öğrendiğimiz gibi, negatif bir sayıyı pozitif bir sayıya bölüyorsak, yani eğer iki sayının işareti farklı ise, sonuç negatif olur. Başka bir örnek daha yapalım. Eksi 4 bölü diyelim, eksi 1 bölü 2. Bunda da aynı mantığı yürütebiliriz. Bir şeyle bölmek, bir şeye bölmek, bu şeyin tersiyle çarpmakla aynı şeydir. Bu ifadeyi o zaman, eksi 4 çarpı eksi 2 bölü 1 olarak yazabiliriz. 4'ü de kesir olarak yazalım. Eksi 4'ü eksi 4 bölü 1 olarak yazacağız, değil mi? Eksi 4 bölü 1, eksi 4 eşit. Ve bunu eksi 1 bölü 2'nin tersiyle çarpacağız. Eksi 1 bölü 2'nin tersi de eksi 2 bölü 1'dir. Bunu eksi 2 bölü 1, 2 bölü eksi 1 veya eksi 2 olarak düşünebilirsiniz. Bunların hepsi aynı değer. Evet, şimdi çarpma işlemini yapmaya hazırız. Burada ne yaptık bakalım. Eksi 4'ü eksi 4 bölü 1 olarak yazdım. Eksi 4 bölü 1'in değeri eksi 4'tür. Ve buradaki eksi 1 bölü 2'nin tersini aldım. Yani pay ve paydanın yerini değiştirdim. Tersiyle çarpıyorum. Önce payları çarpalım. Payda eksi 4 çarpı eksi 2. Paydaları da çarpalım. 1 çarpı 1. Evet, payda eksi 4 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Negatif çarpı negatif, işaretler aynı olduğuna göre sonuç pozitif olacak. Pay artı 8. Payda da 1, 8 bölü 1 eşittir 8.